Bugün 26 Aralık 2021 Pazar Güneş günündeyiz. Başak Burcu'ndaki ay iş, hizmet, çalışma, sağlık ve hijyen konularını öne çıkarıyor. Bugün ufak tefek birçok farklı konuyla ve günlük rutin işlerle ilgilenebiliriz. Yaşadığımız mekanların temizliği ve düzeni konusunda da hassas olmamız mümkün. Çalışkan enerjiler birikmiş işleri bitirmek için de değerlendirilebilir. Ay sabahın ilerleyen saatlerinde Oğlak Burcu'nda birleşen Venüs ve Pürüton'la üçgen görünüm yapacak ve 11.40'da boşluğa girecek ay akşam saatlerine kadar önemli başka bir açı yapmayacak öğleden sonraki saatleri kendimize ayırmak biraz yalnız kalıp ruhsal ve bedensel dinlenmek için değerlendirebiliriz aile büyükleri veya iş bağlantısı içinde olduğumuz otorite figürlerinin desteklerini alabiliriz geçmişten tanıdığımız kişiler karşımıza çıkabilir veya maddi manevi karmik hak edişlerimiz gündeme gelebilir kendimize daha güçlü kararlı güvenli hissetmemiz de mümkün özellikle güçlü ve olgun kadın figürlerin üzerimizdeki etkisi artabilir bize geçmişi hatırlatacak nostaljik durumlar içinde olabiliriz ay akşam 19:23'te terazi burcuna geçecek değişen enerji dinamikleri önümüzdeki iki gün ilişkileri ve işbirliklerini ön plana çıkarabilir siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun